Atlayamadık. Adam var, bug'a girdi. Silah yok mu burada ya? Adam aşağıya atladı. Adam önünde, adam önünde. Onur, onur, onur, baga soktu, onur, onur, onur. Adam yanında, onur, adam yanında, onur. Yürüyom. Önünde. Evet. o bir tane tepe vardı ya, onu da, ona bakıyordum tepedekine baza aldı lan botu aldı botu da biliyordum bunu yıtsaydın ama kıyım herkes atlayacak Her şey. değil Toplayamadın mı sen? Ben bir gerçek adama vurmasam sen ölecektin ödecektim Yok Yiğit yok. Gidelim o kadar. Takımı temizlerim Yaranlamayalım sana. Olay, nasıl nankörüm ya. Valla nankör. Valla bu nankörle P90 akışır. Yiğit'in P90'a buldu bulundu kendine? Aynen. P90'la oynayacağım. İnşallah bu yüzden her şey çıkar. Oğlum bunlar yukarıda birilerini yediler. Girelim o zaman Yiğit. Olayı yaratalım. Hadi, hadi koş. loot yapma koş. Şey Bak, hadi çatışsalar iyidir. Sadece Red otum var, Holan var. Methit bulamadın mı? aha buldum şimdi. Neyse, nerede numar? Bayağı sıkaldım adamı. Bir tane düşürdüm sanırım. Hani kayın oradaki mi düşürdüm it? Orasını düşürdüm. Başka adam var mıydı? Hadi bir doktor bakalım ya. Tavamız var mı? Tava yokmuş. Tava var mı? mıydı? şurada mıydı? Dur, sen tavayla öldüreceğim. Hop istiyorsan varydı. <gülüyor> 3x plan istemiyor mu? Kapasite arttırıcı var. var. Bende var, bende var topa start üçlü datire. Hani yine mi indirez amına koyayım? Merkezi görüyorsun oluyor. Yok ya adam AFK'ydı burada. Geri dönedelim en iyisi. 10 mit'ten dediğimiz yere doğru gidelim. Keskin şans susturucu silah it burada kullanıcaksın alıyorum alıyorum herhalde bak bu dropta onu bir tane adam bırak lan <gülüyor> ben gördüm adama bırakın sen niye vuruyorsun Nerede? Ha. var kesin geldiğimizde alan var kesinler nerede? nerde arkada iki şey var ya kulübe Evet, oraya şey kutunun içinde sandığın içinde oraya da ben göremiyorum yani o bir tane p90 olan sandık var ya o değil diğeri Ha burada bir tane görmüyor hani gördün mü evet, boşta evet. duran Boş oynuyorum Murat'ım. Almış 17 kişi bir tane değişim var. Kaç yaşım var şu anda? Bir. Vallahi olmaz. Bu kadar ilerleyemezdik. Sadece beni kaç? Senin mi? 13. Nereden biliyorsun? saydın mı? Benim önüm ayıpsın Murat'ım. İşimizi de. Çalmasan saymaz <gülüyor> Drapatit yüzü neye tarafına ne? Ne olur ben mi görebiliyorum? Ya yani sömürmüştür çok ne daha önce atmıştı. Dur uuu buraya Bir işini adam görsen söylemezsin Valla söylemem Ama kalabalıksa söylerim Diyorsa gibatsa söylemem Botsa değil lan Öyle müsait bir takımı görürsen direkt sıkmayı başlayalım Müt doğru gidelim Yiğit Oh, Hev Ben drobu. Hev drodu mu? Tamamdır. Eksim var mı? Fazla mı? Gerek var mı? Var. Fazkım yok. He evet, tamamdır. Oğlum vermem lazım. Ya bu botar nereden çıkıyor? ya Havadan düşüyor botlar. Aldın mı? Eee, sen sana mı sıktı? Abi. Evet, bana sıktı. Tamam, ben direkt karşılığına çıkıyorum. Hiç göstermesin. Onu tam karşı bak baktım ya senin önünde senin tam evde yanında. mi yoksa? A gördüm. Pink atanıyorsun. Payıldı. Onu burda. E tanrı itme şu anda evin arkasında sanırım. arkadaşı kalıyor mu bilmiyorum. Yok Öldüm. düşürdün Ne tek gönderdim abi. Onur mu? Dropta baya bir şey vardı lan. Ekstra mı çıktı? Evet. Baya baya bir şeyler vardı. Hiçbir şey bakmadım. Almadım ben. Sadece kaskı çekme geldim. Gördü bir kişiyi. Yere 4 kişi kaldı Yiğit. Gördüm. Onur burada da. Evde mi? Evet. Yukarı çıkıyor. Yukarıya tam burada. Ha, bu, bu önümüzdeki mavi ev mi? Evet, evet. Üç ha, gördüm gördüm. Bir daha ucunu gördüm. Yedi benden bayağı. aşağı iniyorum ben. Öldü öldü direkt öldü. Bor anne. Geriye 4 3 kişi kaldı geriye. O gitmemiz lazım git. bir kişi gördüm sanırım Git koş. Bir iş. işaretim ya da git. Seri gel seri. bir kişiyi düşürdüm orada. Gel. Alan dışı oldu. Alan dışıysa gitmeyelim yani. çoktan kaldırmıştır. Bu tarafta bekleyelim mi onları. Ya bitti. Aa boyu çıkıyor değil mi? Şap mı? Üçük. Düştü mü abi? Yok. İkisini düşürdüm ama san sanırım iki kişi düşürdüm orada. Hedef düşürmedim. Ben can basıyorum it. <Gülüyor> Helal be. nasıl bir oyundu ya? <gülüyor> O 19 leşti almazsıın. <gülüyor> Ana 19 puan verdi amınak kıyım. Sen altıya <gülüyor> aldın. Bana kaç verdi ya onu görmedim ben.